Allah sevgiyi görmezse ne olur? Görmezse işte dünyanın bu hali olur. Bütün dünya sürünüyor. Allah haklı. Bütün dünya sürünüyor. Yani yüzde doksan sürünüyor. Ama ne sürünmeye? Herkes yangın. Herkes ızdırap içinden. E Allah'la uğraşırsan Allah da senden uğraşır. Sen Allah'ı unutursan Allah, Allah da seni unutur.